Bugün 6 Eylül 2022 Salı, Mars günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde Başak Burcu'ndaki güneşle üçgen görünüm yapacak. Sabah saatlerinde aile ve günlük yaşamdaki sorumluluklarımızı ön plana alabilir, daha planlı hareket edebiliriz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay, öğle saatlerinde Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te üçgen görünüm yapacak. Maddi manevi güvence ve istikrar aradığımız bu saatlerde bunu sağlayacak sürpriz şanslarla da karşılaşabiliriz. Duygusal ve zihinsel yaratıcılığımız öne çıkarken günlük yaşamda farklı heyecanlar hissedebiliriz. Sezgilerimiz ve empati gücümüz günlük işlerde hızlı ve pratik çözümler bulmamızı da kolaylaştırabilir. Ay akşam saatlerinde balık burcundaki Neptünle uyumlu görünümde olacak. Daha iyimsel ve pozitif enerjiler ruhsal olarak rahatlatabilir. Çevremizden maddi manevi destek bulmamız da mümkün. Sezgilerimizden yararlanabilir, yakın çevremizdeki insanları uyum sağlayabiliriz. Yakın çevremiz ve aile ortamında güven ve huzur hissedebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.